Merhaba arkadaşlar, kanalıma ağrılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyisiniz? Dış. Bayağı yemek yaptık, yemek yapıyoruz. Hadi kızartacağız, çayımız hazırlanıyor. Küçük kızımla beraber yemek yapacağız, yiyeceğiz. Pazartesi günü. icine gelecek saat on. Ezberlesin. Havuç yapıp kendimize güzel bir şey yazladık. Yerler ee, çocuk bakana Hepsi boş tuttuğu için bunlar biraz kalkmıyor. Biz kendimizi hazırladık. Abi. Allah kabul etsin. Bu da 7 e, e, bakıyım ki de beyat kandiliymiş. Ayın 7'sinde beyat kandili var. Buradan herkesin beyat kandillerini kutlayayım. En saygı ve sevgiyle dileyim. Allah tek ayına düşsesin inşallah. Bir de dua edelim arkadaşlar. Dua edelim. Dua edip bu e, K9 uyusunu e, Allahu Teala kaldırsın. Beyat Kandili Yüce Yüzü işte Dua etmemiz lazım ki e, Allahu Teala kabul etsin. Allah inşallah dualarımızı kabul eder. Hava çok kötü. Hiç dışarı çıkmıyor. 20 yaş, 20 yaş altı çocuklar ona hiç çıkmıyor zaten. 65 yaşta hiç çıkmıyor. Ama yasaklandı dışa çıkması. Hayımız tabaynamak uyardı. Ne dedi Fray Allah razı olsun Cumhurbaş şeyimizin Cumhurbaşkanımızdan herkese bir milyar verdi. Ama bizim gibi kayıvanlara, maaş görev ücret çalışanlara ee, bir şey vermedi. İstemetmiyoruz. Allah'a çok şükürler olsun diyoruz gene de. Yani Açık özellikle altınla çalışan adamlara da vermiş olsaydı iyi olurdu. Bizim maaşımız 2500 lira. Yani bize de e, niye vermiyorlar ki ben anlayamadım. Dört yani tane çok okuyor, üç tane. İkisi de e, ikisi üniversiteye gidiyor, birisi ilkokula gidiyor. Eşim çalışmıyor. Vaya da. Dolapta bir şey yok. Aybaşı'nı bekliyoruz. Bunlar kendim acındımak için değil. Ee, sadece olan şeyleri, şeyleri söylüyorum. Ama yine de yine de sağ olsun yine de devletimizden sağ olsun aybaşı bekleyeceğiz. Dolabı dolabı dolabı bilmem ne yapacağız. Borçlarımızı öteceğiz. Böyle Arkadaşlar Küçük serçen birazdan kalkar Yemek yiyeriz Patates de yoldu Güzel o bende Afiyet olsun Buyurun gelin yemek yiyelim. Kahvaltı yapalım Güzel olur Ellerime sağlık al buzağını da ekle bakalım kaç dizikme olmuş yok dikkatli hareket öyle arkadaşlar kanalıma bekleyin abone olun lütfen abone olun Daklaya basalım kanalıma Beğeniyorsanız beğenme tuşuna basalım beğenmiyorsanız tabi bir yorum yazabilirsiniz videolarla video hakkında videolar nasıl olmuş hangi Bir tarz video istersiniz diye şey yapabilirsiniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum yorumlar benim için önemli yorum yazın görüş ve öne bekliyorum ki tarzı, bu tarz bu e, yapalım ki nasıl bir video istiyorsunuz onu bir video seçelim. 벌unikim çok tatlıysın. Yemek yapıyoruz, kahvaltı hazırlıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Şöyle tutayım ben size. Kahvaltımız da böyle. Kahvaltımız hazır. Sucuğu bekliyoruz. Çalarımız doldu. Şimdi şey alacağız. Çocuk gelecek. Ondan sonra kahvaltı hazırlanacak. Arkadaşlar. Böyle yani. Dediğim gibi görüş ve Benim benim düşünemem Görüş ve devamlı şey yapın. Biraz bir şeyler yazın ki ben de bileyim neyin ne olduğunu, nasıl bu tarz video istediklerinizi. Organik zeytin Şu bizim organik zeytin arkadaşlar Bunu kendimiz yapıyoruz Köyden gidiyoruz Bahçemiz var Zeytin bahçemiz Hemen bahçemizden kendimiz yapıyoruz Organik Tabi zeytin alıyor. a, a, a, alıyoruz, abiyüz zeytin de alıyoruz. Benim bu oğlum çok seviyor. Evet arkadaşlar, yani e, bu kadar. başka bir şey yok kahvaltı yapacağız yani bu kadar arkadaşlar evet abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar abone olalım lütfen abone olalım ve e, bir aile olalım bir şeyler vereceğiz. Biz işine dağıtacağız. Vereceğiz. Ee, planlayın baş öyle bir planlayın var. yani e, ufak tefek Ben bir kayban adamım yani o kadar çok şey vereyim ama. ama vereceğim abone olursanız 1 milyon kişi yaparsak aboneliği inşallah Şöyle büyük büyük bir aile olursak Büyük bir aile olalım gelişelim büyük büyük gelin Arkadaşlar kanalıma bekliyorum, lütfen abone olun Desteklerinizi bekliyorum Beğenme tuşuna basın Beğendiyseniz, beğenmediyseniz, eyvallah Bu kadar, teşekkür ederim İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi kandiller dilerim. Salı günü kandil. Allah'ın rahmet, e, bereket ayı. Bu arada bereket ayı Ramazan geliyor. Ramazan bin haydan hayırlı bir şeydir. Allah inşallah o zamana kadar 24'üne kadar bir tay boyu ilet. Biz de kurtuluruz. Ramazanımızı Ramazanlarımızı tutarız. Bu kadar diyeceklerim. İyi günler dilerim.